Sanıyorum, bir önceki videoda e üzeri x'in Maclaurin serisini bulmak üzereydim. Maclaurin serisinin tanımını buraya yazalım. Şöyle demiştik, f eşittir, n eşittir 0'dan sonsuza, f'in 0'daki n'inci türevi çarpı x üzeri n bölü n faktöriyellerin toplamı. Evet, umarım bu size mantıklı gelmiştir. Çok karmaşık ve garip de gelmiş olabilir, pekala. Şimdi, e üzeri x'e uyguladığımızda daha somut bir şekilde görebileceksiniz. Sanıyorum, bir önceki videonun sonunda f 0 eşittir e üzeri 0 yani 1 demiştim. f üssü x veya e üzeri x'in her mertebeden türevi eşittir e üzeri x. Yani, f'nin 0'daki her türevi bu örnek için 1'e eşit. Bu süper bir şey. Bu demektir ki, e üzeri 0, fonksiyon değerinde. y'nin değişim hızı, x yönünde 1 bir birim değişim için, y yönünde de 1 bir birim değişimdir. Ama değişim hızının değişim hızı da 1. Değişim hızının değişim hızının değişim hızı da 1. e üzeri x için, x'in 0 olduğu yerde Eğimin, eğiminin, eğiminin, eğiminin, eğiminin, eğiminin, eğiminin, eğimi hepsi 1. Bu da bana burada gizemli bir şeyler olduğunu çağrıştırıyor. Bu sebepten de e hakkında daha derin düşünmeniz gerekir diyorum. Neyse örneğimize geri dönelim. Seriyi nasıl yazacağız ona bakalım. Serinin adına px diyelim çünkü bu bir polinom olacak. Bu örnek için f'nin 0'daki her türevi ne olacak? 1 olacak. Bunları burada yazmıştık. f 0 eşittir 1. f'nin 0'daki birinci türevi eşittir 1. İkinci türevi eşittir 1. Öyle değil mi? e üzeri x'in özelliği bu. Bütün bu terimler 1'e eşit. O zaman polinom x üzeri n bölü n faktöryellerin n eşittir n eşittir 0'dan sonsuza toplama olarak sadeleşiyor. Bence bu süper. Bunların hepsi 1. O yüzden sadeleştirdim. Peki, bu ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. e üzeri x'e yakınsayan bir polinom bulabileceğimiz anlamına geliyor. Aslında burada ispat yapmıyorum. Aslında Maclaurin serisinin sonsuz toplamı e üzeri x'e sadece yakınsamıyor, e üzeri x'e eşit oluyor. Maclaurin serisinin polinomu fonksiyona her noktada yakınsar. Analizde ilerlediğimizde, bunu daha ispat ağırlıklı olarak yapacağız. e üzeri x için de bu geçerlidir. Her ne kadar ispatlamasam da sözme güvenin Bazı sayılarla da test yapabilirsiniz. e üzeri x bu toplama eşittir. Peki bu toplam nedir? x üzeri 0 bölü 0 faktöryel, artı x üzeri 1 bölü 1 faktöryel, artı x kare bölü 2 faktöryel ve böyle devam ediyoruz. Yani e üzeri x eşittir x üzeri 0 eşittir 1. Geçen videoda 0 faktöriyelim 1 olduğunu söylemiştim. Yani 1 artı bu sadece x artı x kare bölü 2 artı x küp bölü 3 faktöriyel artı x üzeri 4 bölü 4 faktöriyel ve sonsuza kadar böyle devam ediyoruz. İşte bu e üzeri x ve bence bu inanılmaz. 2.7 küsür değeri olan, bileşik faizden bulduğumuz e sayısının bir Maclaurin serisi olarak yazılabilmesi çok güzel bir şey. Yazdığımız zaman, 2.7 falan filan biraz çirkin bir sayı. Üstlü ifadelerin sonsuz toplamını yazdığımızda, çok güzel bir ritim yakalıyoruz. Belirgin bir örüntü, bir şablon var. Şimdi kim tahmin ederdi ki e üzeri x bu kadar basit bir şekilde ifade edilebilsin? Ayrıca x'in 1'e eşit olduğu durumu düşünelim. e üzeri 1 nedir? İki tarafta da x yerine 1 koyuyoruz. e üzeri 1 eşittir e. Şimdi tüm x'lerin yerine 1 koyalım. 1 artı 1 artı 1 bölü 2 faktöryel artı 1 bölü 3 faktöryel artı 1 bölü 4 faktöryel artı 1 bölü 5 faktöryel ki bu da inanılmaz yine. e sayısının bir başka tanımına rastladık e eşittir 1 bölü n faktöriyelin, n eşittir 0'dan sonsuza toplamı. Bu da inanılmaz. Artık e için 2 tanımımız var. Şu şimdi bulduğumuz tanım ve bir de koyu pembe ile yazacağım bileşik faizden elde ettiğim tanım var. 1 artı 1 bölü n üzeri n'in n sonsuza yaklaşırken limiti. Bu da e'ye eşit. Bu garip sayının her yerde ortaya çıkması bence çok heyecan verici. Bu size doğal gelmeyebilir ama bence çok güzel. Bileşik faizde, özellikle sürekli bileşik faizde ortaya çıkan bir sayı. Ama bu daha da basit. 1 bölü sayıların faktöriyellerinin toplamını alıyoruz. Var olan tüm sayılara bunu uygular ve toplama alırsam e sayısını elde ederim. Bence bu inanılmaz bir şey. 0'dan sonsuza tüm sayıların 1 bölü faktöriyellerinin toplamı e'yi veriyor. Evet, umarım sizin de ilginizi çekmiştir. Neyse, birkaç fonksiyonun daha Maclaurin serisini bulacağız. Sonra daha da inanılmaz bir şeye değineceğiz. Bir sonraki videoda görüşürüz.